Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz sevgili kova burçları. Ee, Şubat ayında doğan, Ocak ayında doğan bütün kova burçlarının da doğum günlerini kutluyorum. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı bir yıl olur sizler için. Videoya geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle... E Kanalda başlatmış olduğumuz 100.000 aboneye özel çekiliş 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. Instagram'da son postta görebileceksiniz. Aynı zamanda YouTube kanalında da ara ara paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Doğum haritası. Ve 12 kişiye aslında farklı analizler hediye etmiş olduğum bir çekiliş katılmak isteyenlere duyurulur. Bu arada tabii ki kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız abone olabilir, yorum yapabilir, beğenir, paylaşabilirsiniz. Bununla beraber kanala destek olmak isteyenler katıl butonunu veya teşekkürler butonunu kullanabilirler dedikten sonra hemen Şubat ayı gündemine geçelim. Sizin için de oldukça kritik ve önemli bir ay olacak Şubat ayı her yıl olduğu gibi ancak bu yıl biraz daha farklı biliyorsunuz. 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 14 derece kova burcunda, Uranüs 14 derece boğa burcunda. Yani Güneş burcunuzdayken 4. evinizdeki Uranüsle beraber sert bir kontağa girecek. Burada özellikle uzun zamandır aslında yaşamış olduğunuz yer, konfor alanınız, belki eviniz, yuvanız, aileniz, köklendiğiniz yerle alakalı ani gelişmeler, beklenmedik gelişmelerin sizi sarsıcı bir süreçten geçiyorsunuz. İşte bu etkiyle beraber artık bu konuda siz bu olaylara yön verecek olan, bu istikameti belirleyecek olan kişi pozisyonuna geçebilirsiniz. Özellikle aile büyükleriyle alakalı önemli gündemlerle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akabinde 4 Şubat tarihinde Venüs mars karesi kesinleşiyor. Mars zaten uzunca bir süredir biliyorsunuz İkizler Burcundaydı. Şimdi sizin 5. evinizde aslında siz destekliyordu ancak retro hareketiyle ile beraber özellikle aşk hayatınız ve parasal gündemlerinizle alakalı biraz karışıklığa sebebiyet vermiş olabilir. Şimdi ise venüs mars karası ile beraber özellikle 2. ve 5. ev hattında parasal gündemlerle alakalı çok dikkatli olmanız gereken bir süreç sevgili kova burçları. Burada özellikle e, riskli yatırımlara yönelirseniz, e, maddi durumunuz kötüye gidiyor diye daha büyük riskler alma eğiliminde olursanız sıkıntı yaşarsınız. Aynı zamanda aşk hayatınızda tutkularınız ve dürtülerinizle ilerlediğiniz zaman da e, öz güven ve öz değerle alakalı sıkıntılar yaşama ihtimaliniz olduğundan büyük riskler almamaya gayret göstermenizi tavsiye edeceğim. 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Tabii ki sizin için oldukça önemli. Özellikle yükselen derecen estetikleniyorsa... 7. evinizde meydana gelecek bu dolunay ve bu dolunay uran üstende 4. evinizdeki uran üstende kara görünüm alıyor. Yani özellikle evli olan kova burçlarının dikkatli olması gereken bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Burada evlilikle alakalı ani bir kriz ortaya çıkabilir. Aniden bir taşınma gündemi söz konusu olabilir. Eşinizle alakalı, ortağınızla alakalı, muhataplarınızla alakalı bir gündemin açığa çıkmasına mütevellit. Kendinizi e, güvenli alanınızda çok da konforlu hissedemeyebilirsiniz. Ve bununla alakalı e, aniden bir atılımda bulunmanız gerekebilir. E, bu dolunayın Mars'ta da çok güzel bir üçgeni var. E, dolayısıyla aslında belki çocuklarınızdan destek alacağınız, belki e, risk alacağınız ve bu riski alma noktasında herhangi bir şüphe duymayacağınız bir pozisyon olabilir. Yine yalnız olan kova burçlarını belki evlilik gündemleriyle alakalı bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Ancak burada aşkın bir şekilde bağlayıcı olacağını, tutkal vazifesi göreceğini de söyleyebilirim. Çocuklarla alakalı güzel gelişmeler var. Kendinize güvendiğiniz zaman, cesaretinizi topladığınız zaman bu krizin içerisinden çıkabileceksiniz. Devam ettiğimizde 10 Şubat 2023 tarihinde. Merkür Plüto kavuşumu yaşanacak 28 derece oğlak burcunda yani sizin 12. evinizde. Tabi son derecelerde olduğu için mutlaka haritanızdan hangi eve düştüğünü teyit edin. Ee, burada özellikle aslında Plüto'nun 12. evinizdeki transiti boyunca yaşamış olduğunuz içsel dönüşüm e, ve bununla beraber Tabii ki vermiş olduğunuz kayıplar, hasarlar e, ve daha çok güçlenmeniz adına kendi başınıza ayakta durabilmeniz adına ...geçmişinizden getirmiş olduğunuz korkularınızın e, ne şekilde tezahür ettiğini fark edeceksiniz. Aslında kendi içinizdeki potansiyeli ve gücü fark edeceksiniz. Yani hangi konularda güçlüyüm, hangi konularda zayıfım, e, hangi alanlarda kayıplar verdim ve bunları kazanca çevirdim gibi. Tabii e, geçmişle alakalı bir konunun tekrar gündeme gelmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Veya çok önemli, içsel bir takım kararlar alırsınız ancak insanlara duyurmayı tercih etmeye de bilirsiniz. Evet, 11 Şubat tarihinde Merkür burcunuza geçiyor. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber aslında yavaş yavaş... Kendinizi ifade etmeye başlayacağınız, göstermeye başlayacağınız, almış olduğunuz o kararları artık e, uygulamaya koyulacağınız bir süreçte aktif olmaya başlayacak. Hemen hemen ayın sonuna kadar e, aslında e, kendinizi doğru bir şekilde aktarabileceğiniz, aldığınız kararları güzel bir şekilde uygulayabileceğiniz bir süreçte sizinle olacaktır. 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise yine özel bir kavuşum var. Venüs Neptün kavuşacak, 28 derece Balık Burcu'nda. E, neptün zaten biliyorsunuz uzun zamandır e, balık burcunda sizin ikinci evinizde burada aslında zaman zaman parasal durumlarla alakalı çok güzel hayal ettiğiniz tutarları kazandınız bazen de belki hayal ile alakalı e, sıkıntılar yaşadınız yani büyük hayaller hayal kırıkları da yaşamış olabilirsiniz aynı zamanda kendi değerinizle alakalı da gelgitli bir süreçten geçmiş olabilirsiniz şimdi venüs neptün kavuşumu ile beraber özellikle mali sıkıntılar yaşıyorsanız çok güzel bir para kazanabilirsiniz çok istediğiniz bir şey satın alabilirsiniz. Bununla beraber gerçekten size kendinizi çok iyi hissettirecek insanlarla diyalog içerisinde olacağınız bir şekilde, kendi değerinizi fark edeceğiniz ve şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz bir görünüm içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise, Güneş Satürn kavuşumu var. Çok özel günler bu günler. Bu kavuşumda burcunuzun 27 derecesinde meydana gelecek. Artık yavaş yavaş Satürn'ü burcunuzdan uğurlama sürecindesiniz. Ve bu kavuşumla beraber aslında geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca yaşamış olduğunuz zorluklar, olgunluk göstermeniz gereken, alttan almanız gereken, ciddi durmanız gereken konularla alakalı artık o net bir şekilde belirliyorsunuz. Yani geçtiğimiz 2,5 yılın, Resmen özetini çekiyorsunuz. Burada artık önemli ve sağlam kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Bununla beraber hayatınızdaki otorite konumundaki kişilerle ilgili de çok önemli gündemler karşınıza çıkabilir. Onların sizin hayatınız üzerindeki etkilerine dair bir takım gündemlerinde tesir edebileceğini söyleyebilirim. 18 şubat tarihinde güneş balık burcuna geçiyor, artık odamız biraz daha mali konular, parasal konular, kazançlar, harcamalar e, gibi alanlara yönelmeye başlayacak ve 20 şubat tarihinde balık burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana geliyor sevgili kova burçları. Bu yeni aya baktığımız zaman e, Satürn'e kavuşumda olduğunu görüyoruz, aslında satürn halihazırda hazırda burcunuzda ancak e, bu yeni ay oldukça yakın bir derecede bulunmakta. E, Demek ki burada özellikle parasal konular gündemde, kazançlarınız gündemde, harcamalarınız gündemde. Özellikle Şubat ayı kova burçları için gelir gider dengesini sağlamak, bir bütçe hesabı yapmak adına oldukça uygun. Belki bu zamana kadar gelir ve giderlerinizi çok fazla kontrol etmediniz. Ee, belki bazılarınız mali sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bununla alakalı artık sağlam ve kalıcı bir takım çözüm yollarının bulunmasının gerekli olduğu süreçler ortaya çıkabilir bu yeni ile beraber. Aynı zamanda iş arayanlarınız varsa yeni bir işe girmek veya kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir ortamda bulunmakla alakalı temalarda ön plana çıkacaktır. Ancak burada yeni bir işe giriyorsanız da aslında gerçekten çabalamanız gerekiyor, emek vermeniz gerekiyor, bir şey satın almak istiyorsanız e, belki bunun borcunu ödemeniz gerekiyor gerekiyor. Aynı zamanda kendi değerinizle alakalı yapmış olduğunuz bazı sorgulamalar varsa aslında belki de kendinize kıymet vermeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmek için çaba göstermeniz, zaman ayırmanız, kendinize özen göstermeniz gerekiyor. Bununla alakalı temalarda etkin olabilir. Yani her nasıl bir karar alıyorsak burada Çalışacağız, çabalayacağız ve uzun vadeli düşüneceğiz. Yani sürecin sonunu düşünerek bugünden motive olmaya başlayacağız. Aksi halde kısa vadeli sonuçlar beklersek hüsrana uğramamız da olasıdır. Evet 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs burç değiştiriyor ve koç burcuna geçiyor. Ee, Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber daha çok sosyalleşmeye başlayacağınız bir süreç aktif olacaktır. Yakın içerisinde daha diyalog halinde içer Olacaksınız içerisinde olacaksınız. Bununla beraber güzel haberler alabilirsiniz. Güzel teklifler alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler ve gündemlerde yine Şubat sonu itibariyle aktif olabilir gibi gözüküyor. Sosyalleşmek iyi gelecektir. Dostlarla buluşmak iyi gelecektir size. Şubat ayının son 10 gününde. 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür Uranüs karesi kesinleşiyor. Merkür 14 derece kova burcunda. Uranüs 14 derece boğa burcunda. Burada tabi yine aslında ayın başında 3 Şubat tarihinde bahsetmiş olduğum Güneş Uranüs karesi ile aynı derecelerde meydana gelmekte. Demek ki ailevi gündemlerle alakalı krizli bir süreç var bu dönemde. Yeniden yapılandırmanız gereken, yeniden inşa etmeniz gereken, kalıcı bir düzen oluşturmanız gereken bir sistem var. Eski sistemde artık bir şeyler ilerlemiyor ve sizin söz sahibi olmanız gerekiyor, sizin bu kararı vermeniz gerekiyor, sizin gücünüzü ortaya koymanız gerekiyor. 22 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Mars arasında bir üçgen açı oluşacak. 16 derece kova ve 16 derece ikizler burcunda. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı çok güzel gelişmeler olabilir sevgili kova burçları. Gerçekten bir aşk teklifi alabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde tutkularınızın artacağı, sorunlarınızı konuşabileceğiniz, ilgi duyduğunuz birisi varsa onunla alakalı hata geçebileceğiniz veya karşı taraftan size böyle bir hamlenin gelebileceği etkileşimler var. Bununla beraber aynı zamanda çocuklarınızla alakalı konularda aktif olmaya başlayacağınız yaratıcı projeleriniz varsa bunu Bununla alakalı girişimler ve görüşmeleri de gerçekleştirmeye başlayacağınız bir süreç etkin. E, şubat ayı sonu itibariyle sevgili kova burçları. Evet şubat ayının etkileşimleri bu şekildeydi.